Paya dayalı kitle fonlaması sistemi girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiriyor. Yatırımcılar yüksek potansiyel gördükleri projelere yatırım yapacak, böylece yüksek katma değerli ve rekabetçi iş fikirlerine sahip girişimciler kitle fonlaması sistemiyle ihtiyaç duydukları finansmana ulaşabilecekler. Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Kurulu'nun paya dayalı kitle fonlaması tebliği çerçevesinde kitle fonlaması sisteminin tek saklamacı kuruluşu. Kitle fonlaması faaliyetine izin verilen platformların Merkezi Kayıt Kuruluşu kitle fonlaması sistemine entegrasyonu sağlanıyor. Platformlara üye olan girişimciler fon toplama kampanyası başlatıyor, yatırımcılar da bu kampanyalara fon sağlama taleplerini iletiyorlar. Fon toplama süreci başarılı olarak gerçekleşen projeler için girişim şirketlerinin ortaklık bilgileri kayden oluşturuluyor. Girişimciler ve yatırımcılar için belirlenen limitlerin takibi, nitelikli nitelikli olmayan yerli veya yabancı yatırımcıların kontrolleri, e-devlette tanımlanan hesapları üzerinden doğrulanması ve yatırımcıların aldığı payların kaydileştirilmesi merkezi kayıt kuruluşunun hizmetleri arasında. Merkezi kayıt kuruluşu, yatırımcıların korunması, yatırımcı haklarının izlenebilmesi ve ve yatırımcıların güvenli bir şekilde sermaye piyasalarında yatırım yapmasını sağlayan yenilikçi faaliyetleriyle sermaye piyasalarına değer katmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu